Uzun süredir yazmak istediğim tefekkür yazısını bugün yazıyorum artık. Videoda gördüğümüz görüntüler o kadar çok şey anlatıyor ki. ilk etapta görür görmez düşündüklerimi yazayım. Aslında sadece bu görüntüden bir kitap yazılır. Her insan kendi mezarına bakar. Dünyada milyarlarca insan var. Bu insanlar zahirde koşturuyorlar çalışıyorlar okuyorlar, geziyorlar gibi gözüküyor ama aslında batının da hepsi tek bir şey yapıyor. Hepsi kendi mezarının başında dikiliyor. Hepsinin önünde duran kafatası kendi ölümlerinden sonra çok değer verdikleri bedenlerinin son. halini gösteriyor. Tek bir kuru kafadan ibaret kalmışlar. O çok değer verdikleri bedenleri çürüyüp gitmiş. Ölümlerine ise ne kadar var. Yani ayakta duran adamla kafa tısı arasındaki mesafe. Yalnızca birkaç adım. Dünya hayatı işte bu kadar kısa ama şuurunda olmadıkları için fark edemiyorlar. Müzikte ise bir geriye sayım var dikkat ederseniz. 8 yedinci, altıncı, diye geriye doğru sayıyor. İşte bu ölüme ne kadar hızlı yaklaşıldığını gösteriyor. İnsanların arasından hızla geçen beyaz bir araç var. İşte o da dünyada her dakikada ölen binlerce insanın tabutları. Kendi mezarlarına taşınıyor. İnip çıkan mavi toplarda yine her saniye ölen insan sayısını gösteriyor. Farkındaysanız kafataslarının birbirinden hiç farkı yok. Yaşlı, zengin, güzel, çirkin, okumuş, cahil hiç fark etmiyor. Herkes ama herkes ölünce kuru bir kafatasına dönüşüyor. Yine fark ettiyseniz her insan kendi karesinin içinde duruyor. Bu da hepsinin Allah tarafından belirlenmiş kaderini gösteriyor. Hiçbiri istese de kendi kaderinin dışına çıkamıyor. Milyarlarca insan için doğum, birkaç dakikalık ömür ve mezar işte bütün gerçek bu. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Dost bildiğiniz insanlar da sizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Unutmayın tanıdığınız her insan bu videodaki insanlar gibi kendi mezarı başında duran aciz bir, İnsandır. Bir gün gelip her şeyini bırakarak o mezara girecektir. İnsanın tek gerçek dostu asla ölmeyecek olan Allah'tır. İşte bunlar bu videoyu izlediğimde düşündüklerim. Sizlerle paylaşmak istedim.